atlıyor. Allah Allah. İki kişi var lan orada. altımızda da iki kişi var. İki, iki. i̇ki daha var. Burada da 5 6 kişi var işte. Onlar daha çabuk indi tabii. Hadi indir artık süzülme lan. İki kişi daha in gönlümüze ya. <gülüyor> Bunu kesiyordun. Hadi bakam. Etrahı kesiyormuş. Adam var yanında. Adamlar yap, alacak alacaktım. Ya peki açık video. Anladım. Hadi de yok ya ya çıkmadı. yok mu? Çatıda, çatıda, çatıda, çatıda. Hangi çatından? Kaldığın mı? 70'deki çatıda. 2 kişi baydım. Git sala pat kimse o gelsin bura. <gülüyor> Gel <mi> lan LAY <gülüyor> <gülüyor> 4 kişi baydım. Buna kaçmış. Ne desin, ne biri geldi, bura bir gel. arabayla. Ben basıyorum. 4 kişi bayıldın da bunlar başka tarafta, başka tarafta herhalde. Burada, burada, burada bizim sıkılıyor. Bir bank sıkıyor. Burada, burada. Evde, evde, evde, Bu tamam. evde. Burada, benim olduğum evde. Ben basıyorum. Ben basıyorum. Ben basıyorum. Geliyorum. Silahın var mı bir numara? Var var. var kar. Gel kardeşim gel. Öldü. Aa, nice. Bitti mi? Bitti mi bura? Bitti bitti bitti. İyi iyi güzel. Hayret. Hayrl olsun. Arkadaş lan. Daha hala bir Daha tane tak taktan umup epe var ha. Allah'ım ben sürümefini sevdiceğim Türkçesinde Abi birinci olalım bu maç tabi Youtube'a at ya Olur siz, siz birinci olmak için devam edin. Ben arkada geleceğim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok Hızlı basanı çattık Be Benden çok büyük beklemiy... Eğitim. olabilir Eğitim. Olabilir. Araba var burada. Geleyim. Dur geliyorum. Geleyim. Bak! Bak! <gülüyor> <gülüyor> Adam frat dur dur dur dur. üstüne bakalım mermi bitti. Yüzünemiyor. <gülüyor> biraz gel gel. Sen adam bunu nasıl görüyor? Vallahi billahi abi. Of Yanımızdaki adamı görmüyor. Ay, lan gitti lan. Ay amına. Gerçek anlamıyorum. Gerçek A adamdı biliyorsun değil mi? Ay yok, hiçbir <gülüyor> <İş> yok hey. <gülüyor> Bot. sattım. Beni vurdun mu gerçek lan? Ha. Şur Şuraya... ben alacağım onu. dördük sattım. Mermi de var üstünde. Bur buraya gelin oğlum. Tamam. <gülüyor> Deep check bulamadım ya, bir de tutamak bulamadım Bıra sende ne tutamak valla Hiç yok ki, emmiyyediz bomboş Bir sarjörü var ee. Araba geliyor, araba geliyor araba tamam, Şurada İçeri soğundu araba İçeri satım yerdi abi, oraya oradan geçti de şükür Enemiz geçti, şükür Şuraya evin oradan zik geçti abi O taraftaydı Sende kastiyelik var mı abi? Var ha, Şu içerideki M4'ü O silah. Ha, Tamam Hoppa Gel hadi gel. gidelim yavaş lan hani mı? Buz mu? Var al iki tane atın meleci Bende de var bir tane Şey. Ağırına gidelim, gidelim ya. Ağırına gidelim ya. Kıydı. Çok araba var. Atla da kafa atalım. Atla da kafa atalım atlayın atlayın. Kafa Hadi at. Acı lan. Acısın. Burad. Hı ni çalın yine. Hast. çıkmazlar ki şimdi ya. Dur. Buradan giderek buradan, buradan arkadan gidelim. arkadan alalım. Orada, arka Orada. Arka. Orada balık bayağı bir karaba. Dur bir dur. Dur oğlum dur. Ya Ya dur lan. Allah Allah. Benzim bitti bens. Başlayaya geçmemiz lazım. Lütfen bana. Sıktı bana. Öyle de sıkıyor ki öyle böyle. Ahhara buradan vur. Geri de bana vur. UMF'nin vurucam bunu Vur gördü bak nasıl vurucam şimdi seyret onu var mı Fırat kaskiyerek ya patlattı benim birini seviye var burada. gel, gel, gel benimle ikini vereyim yok abi abi, abi. uyka ne abi gel benimle ikini vereyim yok yok yok şimdi dursun abi Abi zaten Al hadi bi' sen İlk İlk İlk ee... İlk benim. <gülüyor> BENİM Ben ölüme değil mi? Ah. Bu ben... Boş -bo taklit Göstermiyorkum Adamlar emulatör ya Belli yani sıkışından da A Abi bize Yermanın türü Terbiyesiz kalmaz yani <gülüyor> Aynen abi yani karşısı sıkı Bizde mobil var ya onlar biraz sıkıntılı aşktaki adamlar nasıl yapacağız bilmiyorum göstermiyor adam ya Görüyorum iki 2 numaya görüyor aslında. görüyor <Gülüyor> yok kanka hiçbir şey yok gözükmüyor ya gel oğlum <Gülüyor> ulan binemedim lan <Gülüyor> Ha dursene. Ha duruyor vallahi. Dur. Ya dur oh. oh. tutmuşlar 4 kişi. 4 kişi böyle. 4 ee, kişi köprü tutmuşlar ya. Yapma be. Hü. Abi siz devam edin Siz nereden geçtiniz karşıya ya, çok, çok pis vurdular bizi ya 4 kişi köpürden geliyorlar 4 kişi Köpürden geliyorlar Köpürden geliyor ha 4 kişiler 4 kişi gösterme. 4 kişiler 4 kişi onlar Dövdü Nereye sıktın lan İşaretle bari de Burada durma şu çukura gel Arabaya bindi Papamıza mermi Gel gel Ya ben anlamıyorum ya. küçücü köprüyü 4 kişi niye bekler ki ya? Vallahi anlamıyorum. Ya. <gülüyor> garip ya. Vallahi garip ya. <gülüyor> Burada ben çok şa mı bilmiyorum. Fırat, <gülüyor> buradalar Fırat. Tamam dur. Oradan gitme. Şu yukarı sarı gideceğim şu. Mark the location. Mark <gülüyor> the location. Adam iyi sıkıyor, <gülüyor> beğendim yani. Adam çok iyi sıkıyor. Biz de iyiyi <gülüyor> biz... iyi sıkıyoruz, Muratciğim. Ama 4 kişi adamlar, öyle bir sıkıntı var. Olabilir. <gülüyor> İkisini aldık mı beraber olurcu, Muratciğim? Sıkıntı yok. Buy <gülüyor> Vurdum ona bayağı. Buy. Ay buldu adam. Buraya girdi. <gülüyor> adana doğru gidelim biz çatırmadan Nereye gidelim? gidelim? adana Şu Sağdan gel. Burayı seslemişler yine. Biliyorum. Arabayla Buraya geliyorlar. Geri döndü, bir şeyler yapıyordu o. Aferin. Çatıda Haydem onu. Ben katda katda baydım. Güzel değil, hiç iyi pat kimse o gelsin bura. Gel ular. Gel. <gülüyor> aha taktetti la ertel. No, nasıl vurdun ordan ya pizza attı Allah Fırat yetiş lan Fırat hadi, hadi bak hanım bu Fırat E Super John var yolunda <gülüyor> Hadi bakalım. Bari şöyle gezeyim de nereden sıktığını gör bari. Beni feda edeyim seni feda ben, edeyim. B-bot bo, taklidi yap abi. B-bot taklidi yap. <gülüyor> <gülüyor> bu da herhalde benim bir tane kili aldılar burada. baytım beni. Ge-gecen bire bir kaldım. Ana-anam beni aldı ya. Gecikten. Çok sinirlendim. <gülüyor> Tek başıma bire bir kaldım Furkan Evet anladım abi A Adam öldürme ha Bu <gülüyor> adam çıkmaz ki şimdi buradan Evde mi yatıyor adam? Evde mi yatıyor? Ee, ne ya? Araba sesi var Arabaya biniyor Gidim. adam Sağından geçti Gidiyor gidiyor Daha. alacak o oh, oooo oh, oh. <gülüyor> Hadi be. Bomba yok mu? Altopla bir geri çat istersen La oh, oh, oh. nah, iyi yattım da Nasıl arabada düşüremedin anlamadım ya şu an adam şey, Abi yarın olduğundan çeviremedim telefonu. Ya ya ya. Can bas sen. Hangi? Kit bir, yok da. mu? Kit bir tane kitimi var son kitaba süreyim. geliyoruz süne herhalde. Evet evet. ağaçta işte. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> helal lan. Oynadın. Helal helal. <gülüyor> helal, helal. Nova.